Herkese yeniden alsam ikim arkadaşlar, ben Muhammed Evelik Hanım'a Ve gelsem de... Yemiden mi? Sıfırdan, parayı tırmadığına hesap olmak istemekselerimizin ikinci bölümüyle tekrardan bir... ...şurayı yazalım da atmasın. Şundan evet arkadaşlar şöyle bir savaşımıza seçelim. Alalım be ben hazır değilim. Hadi bir yana. Geldik, yanımızda dış o kem. Benim otor Dün gece yaptığım canlı inerken ben aslında saat o gece çektiğim Tamam, o bende. Reis. Veda abi gel bir video, ben bunu e, ben ne derim, sıkıntı yok. Kankam, raisin değil mi? Bakalım, Bakalım ben araymış ya. Baba. Beni affetmeyecek kesinlikle ben fark Oğlum bir montaj tarzı taklit Taklitçi. keşke konuş. tamam. Kanka ben Helal helal helal helal İzleme herif, Adam güzel oynadı Adam, <gülüyor> adam çok kendim Sıca bak gel çıkabilirim <gülüyor> Yazalım ama Helal Şu yüklük kutumuz varmış Kutumuza açalım Karakter vermedi Bakalım bir soru alalım, gerçek adı neymiş? Böyle anlamda Joker diye yanmayan adama Gerçek adı ne yazsın? Şar tekrardan diğer maçımıza girelim bakalım Hadi bakalım Bu arada arkadaşımız zaten Utkuymuş Adamsın Utku Hadi bakalım Burada getirelim. bu arada 2000 kupa da Leon'u var İngiliz Reis'e anla ben bunu verim Hadi bakalım Reis abi kaçtık arkadaşlar? Bir 10.000 kupa falan yaklaştık Alta bunu, el kitabı. Ben sana geçiyorum. Aldım. Alver, bir de seni. Baba, inanıp inanmadığını gör deci. Alver, kimse çölteye. Kabul diyecak tek hafasına yargın odak. Olur ya, daha adam. buraya Vay. Vay. Adam ya. Adam ben Alt kayıttayız değil mi Şimdi o kadar o kayıtta olmuyor Acı gelir Haydi bakalım, let's go, let's go. bakalım, ben başka bir karakter alacağım. Yeah. still friends, give me a beat Hadi bakalım. Let's go dedik oyun ekranımız geliyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Nasıl da bayım. Montaj uğraşırız ya. Let's get this party started. Reis geldi düşünüyorum. ya. Bu maçı yine de galiba Baba bu sefer affettim ya Ufuu affet oğlum bunları bu şakar, Ne de affetme lan Hacım oğlum bunları Acıma. acım <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ha şey Akabe ben şey alacağım. <gülüyor> Affetti bu sefer demiyor, affettik kız. Let's <gülüyor> get this party started. Let's go get, him. get him. gelsin arkadaşlar. Hadi bakalım. <gülüyor> Baba bu sefer bakalım affedecek mi? Ben affetmeyeceğim ama. Bir tane bu şuna. Adam men yok. Çebekzede. Lan Primo gel gel gel. Adam mı giyiyor? Hadi bakalım reyiii <Gülüyor> Bu arada daha gençler Yarın üzerini ya, ya. Yarın bugün şu an geldi Geliriz... daha sen Altı sağlanır Lan Sen kime şekille şıkkırına davranıyorsun Git alsın. <gülüyor> daha geldi. Çok uzak. Kutu da kazan hemen. Kutu bir şekilde Kutu bakalım, bakalım Kutumuzu açalım hadi bir efsanetli. <gülüyor> Abi karakter vermedi şaka mı sistem? Let's go! Let's go! Let's bakalım Let's go! Let's go. Sono la bamba, me la devo ritare. Candira cortei da Luigi Roma, yapacak bir şey yok, yapacak bir şey o joji seni mi aldı lan? Allah kahretsin! Bizim adam geldi, hah! Kaç, kaç, kaç! Adam! Kamil ben gelmiş ama daha da bize araş. Ay. Ata, yedi yete yükte seri. Ata'mla geliyorum. Ben de 9.cıyla beraber geliyorum. Hadi bakalım. Oğlum İzmir, hiç şahfetmiyoruz lan. Ve diğer karakterimiz Colt Reyes geliyor. Hesap olsun biraz <gülüyor> maks almaya başlar arkadaşlar. Ye! Yeah. Abi bugün normallik görmüyoruz ama. Watch out! Here I come! Hadi time bakalım! Let's go. Tamam, bir maç daha atalım sonra videomuzu kapatalım arkadaş! hadi bakalım! Time for trouble. Sen onu git ben buna Burada gitti yaktım inşallah. Bırak! Bırak be! Yine baba. Baba yine affetmiyordu hocam. Baba yine affetmedi ama onun içinde olduğumu zaman ne diyeyim her zaman her zaman kullanma affetti Ağ affetmeyecek. affetmij ederim Tosgu adamları ama benim adamd� Lan ben ben gelmem, gelmem. <gülüyor> <gülüyor> bir maç daha atalım son Let's go explore! Let's go explore! Watch out! Here I come! I have a Let's go. Too pretty for pain! I have I I abi bir ortaya hiç kutu atmadı ya. Oğlum adam bal mı lan? <gülüyor> Arkadaşlar yana, yana, yana, yana. <gülüyor> lan, WING <gülüyor> <gülüyor> PUBG ya Bu arada PUBG'yi çekeceğim ama... Çekemiyorum, çekici ben mi çekemiyorum? <gülüyor> Neyse arkadaşlar araba buyuruz Geldik, geldi Alakalıma abone aşağı, abone aşağı. bu zaman aşağı bekliyorum Gel aşırızı Vay bu